Mahallemizdeki market saat 9'da açılmaktadır. Marketin 6 sıralık bir park alanı var. Her sıraya 7 araba park edebiliyor. Her arabanın ise 4 tekerleği bulunuyor. Buna göre marketin park alanına kaç araba park edebilir? Şimdi hep birlikte düşünelim. Ama önce biraz daha okuyalım. Mahallemizdeki market saat 9'da açılmaktadır. Bu, cevabı bulmak için kullanacağımız bir veri değil. O yüzden bunu dikkate almayacağız. Her arabanın dört tekerleğinin olması da bizi ilgilendirmiyor. Kaç tane tekerlek sığabilir diye sormamışlar. Bu durumda bunu da dikkate almıyoruz. Burada bize gerekli olan bilgi, altı sıranın olduğu. Altı sıra. Ve her sıraya yedi arabanın park edebileceği. Yani altı sıra, yedi araba. Başka bir deyişle altı kere yedi kadar araba park edebilir. Peki sonuç nedir? Aslında bu 6 tane 7'yi toplamakla aynı. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 7. Bunları kendi aralarında toplayalım. 7 artı 7 eşittir 14, 7 daha 21, 7 daha 28, 35 ve 42. Yani, 6 çarpı 7, 42'ye eşit. O zaman bu park alanına 42 araba park edebilir. İnanmıyor musunuz? Hadi bir de şekil üzerinde görelim. Park alanında 6 sıra var demiştik. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra var. Her sıraya 7 araba park edebiliyor. 1, açık renkle yazayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Toplamda kaç araba oldu? Yedi, on dört, yirmi bir, yirmi sekiz, otuz beş, kırk iki. Toplamda kırk iki araba. Yani altı sıra ve her birinde yedi araba. İşte bu kadar kolay.